Yeni Mesajlı Gazetesi'nin YouTube kanalı, Yeni Mesaj TV için hazırladığımız ekonomi bültenimizde bir öğlen arası programıyla beraberiz. Bugünkü konu başlıklarımızı kısaca değerlendirecek olursak, bugün kısa vadeli dış borç stoku Kasım'daki durumu açıklandı. Bununla ilgili kısa bir açıklamamız olacak. Yıl sonu enflasyon ve döviz beklentileri açıklandı. Bununla ilgili bir açıklamamız olacak. Yine e, Trump yönetimi giderayak Trump yönetimi giderayak Çin'e ve büyük şirketlere karşı yapmış olduğu yaptırımlarla ilgili bir açıklamamız olacak. Artı e, yine döviz e, altın, gümüş cephesinde neler oluyor? Bugün gram altın ve gram gümüşü değerlendirmeye çalışacağız. Hep yani, beraber bunlara bir bakalım. E, bugün 15 Ocak 2021 Öyle arası bültenimizde sizlerle beraberiz yeni mesaj TV'de. Ee, Kasım ayındaki dış borç stoku sevgili yeni mesaj TV takipçileri 134.6 milyar dolara e, olarak açıklandı. E, 2019 yıl sonuna göre ise bu durum e, %9.5 civarında bir artışla 134.6 milyar dolara yükseldi. Malum Türklerin durumu ortada genel olarak şu anda e, döviz ihtiyacını e, içerideki üretimden ziyade dışarıdan temin edilen kredilerle swaplarla e, ve e, borçlanmalarla karşılamaya çalışıyor e, ve en son gelinen dolardaki durumda hepiniz biliyorsunuz e, dışarıdan getirilen e, yüksek faiz karşılığı e, Dışarıdaki yatırımcıların, yabancı yatırımcıların ülkeye para sokmasıyla beraber ve bunlara da anlıyorum ki e, olak bir durumda e, paralarını götürmek istediklerinde de e, döviz kuru üzerinden herhangi bir sıkıntı yaşamadan hem faizlerini alacak hem kur zararı görmeden ülkeden paralarını çekerek e, gidebilecekler. E, şu anda e, döviz kuru üzerinde bir bahar havası yaşanırken Aynı zamanda da e, kasalardan, Merkez Bankası kasalarından 60 tonun üzerinde e, bir altın e, rezervinde bir çıkış var, satış var açıkçası. E, buradaki anlaşılmayan durum, sırf düşük tutabilmek için dolar, euro artık ne geliyor sakınıza e, hazinenin bunca boşalmasına izin vermek ve bunca yüksek faizde e, yurt dışından e, veya yurt içi yerleşikler dikkat ederseniz her geçen gün e, döviz talepleri daha da artıyor. E, döviz düştükçe insanların döviz talepleri daha da artıyor. Bu da mevcut e, ekonomi yönetimine olan e, güveni e, gösteriyordur diye düşünüyorum sevgili izleyenler. Şu anda önümde e, sevgili izleyenler e, kripto paralarla ilgili bir ekran açık. O kripto para ekranlarından e, isterseniz hazır, açıktan e, bir Bitcoin cephesine bir bakalım e, neler yok, neler var nasıl gidiyor bir gözlemleyelim Kırk dolarda dün bugün itibariyle küçük küçük hareketler vardı. Bugün ben de sizinle beraber ilk defa e, bu programına bakmış olacağım Yes Bitcoin üzerinden bakalım. E, uzun vadeli baktığımızda e, aylıkta çok ciddi derecede son dört aydır ilk önce 13.570'lere arkasından lere ve yine arkasından lere ve 42.000 küsurları gördükten sonra şu anda 38.900 cephesinde gözüküyor. Ama stokastik değerlerinin artık böyle zirvede olduğunu bütün değerlerin zirvede olduğunu, da yüksek olduğunu yani e, hala yükselme yönü aylıkta e, bir denge taşıdığını görüyoruz. Buna daha kısa vadeli haftalıkta baktığımızda haftalıkta artık e, böyle bir yükseliş trendinde. Burada görmüş olduğunuz mu artık e, yükseliş trendinin e, oldukça zayıfladığını e, ve buradaki aşağı ine atarak buralara gelmesi de e, yine de bir talep olduğunu ama zayıf bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Ee, yine stokastik değerleri zirvede. Ya bu ürünün için şunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Ee, her an e, ciddi bir tehlikeyle karşılaşabiliriz. Ee, bütün e, mühür devreç değerlerinin üzerinde e, yatırım yapmak için e, şu anda ne derece uygundur kararsız e, Benim bu noktada herhangi bir yönlendirmem olamaz buradaki yapmış olduğumuz yayında sevgili izleyenler bütün altın olsun olsun diğer ııı koyunlarla ilgili olsun bunlar tamamıyla kendimize notlardır bizim söylemlerimize bizim buradaki yorumlarımıza bakarak yaptığımız yönlendirmeyin bu da yapmış olduğumuz konuşmanın tamamıyla yatırım tavsiyesi değil günlükte de incelediğimizde ııı Bitcoin'i günlükte incelediğimizde de yine spekülatif hareketlerin son bir haftadır devam ettiğini ama hala o satış baskısının üzerinde devam ettiğini görüyoruz günlükte de. Bir anlamda ATRS'in yüksek olduğunu ama diğer değerlerin momentum'un zayıf olduğunu yani buralardan ciddi manada bir hareket diyebileceğini düşünüyoruz. Ama şöyle kısa vadeli baktığımızda günlükte e, açıkçası 31.395'lerin altına inmedikçe de yükselen tren korumuyor diyebiliriz. Evet sevgili izleyenler şimdi e, takipçilerimiz gram altına ilgili sorular çok geliyor ama diğer ekranımızdan değerlendirelim. Gram altın bekleyenlerini biraz üzülmüş gibi gözüküyor. Açıkçası geçen yılla aşağı yukarı neredeyse aynı değerlerde, geçen yılın aynı dönemleriyle şu anda gram altında 400, 40 liralar civarında bu fiyatlamanın olduğunu görüyoruz. Biraz filmler hemen onunla sizinle paylaşımlı yapacağım. değişti. Burada da krem altında bunun e, günlükte hemen incelemesini yapalım. E, 465'lere kadar yükseldikten sonra bugün hafta kapanışı itibariyle son 3 gündür e, bir yükseliş yapmaya çalışsa da e, 465'ten gelen o güç kaybı e, dün 430 lara kadar gösterdi kendisini. Ee, şu andaki trendini incelediğimizde aşağıdan gelen yükseliş trendi devam ederken e, buradaki fibo değerlerimize baktığımızda da evet. <gülüyor> Açıkçası 430 altında e, ciddi bir sıkıntı gözüküyor. Dolar kurundaki gevşeme ve onsdaki gevşeme da bunu destekleyecek olursa e, 400'lerin altına bile şu an için inmek kısa vadede inmesi mümkün olsa da e, bana göre gelebileceği en yakın yer 420'ler. Onun arkasından da bunlar destek noktalarıdır. 401'lere değerler Kıram Gümüş'e de e, kısaca bir bakalım e, sevdiğimi mesajları takipçileri. Gümüş geçen yılın tahmin ediyorum e, en çok kazandıran e, MPA'sıydı. E, bu yılki durumunu günlükte de kısaca değerlendirelim. E, bu yılda da bana göre altından... Çok çok daha iyi durumda gibi gözükülmüş. Evet. Destek noktalarımıza baktığımızda e, birinci destek noktamızın hemen en yakınındaki destek noktamızın 6.06 görüyoruz. Bunun altında da yine e, 5.78 onun altındaki destek noktamız da 5.39 görüyoruz. E, şu an itibariyle ons altındaki fiyatlardaki düşüşler e, ons bazındaki, e, açıkçası ons bazındaki gram dönüşleri de, de negatif olarak etki ediyor. E, hafta sonu itibariyle şu andaki seyrinde e, yükselme bandı biraz zayıf gibi gözüküyor. Dediğim gibi sevgili takipçilerimiz buradaki yorumlar tamamen size aittir. Bunlar karşılığında bizim yorumlarımız karşılığında herhangi bir, yatırım yönlendirmesi veya buna göre yatırım yapmanızı asla tavsiye etmiyoruz. Biz burada yorumlarımızı paylaşıyoruz. Ama en son nihai kararı verecek olan siz dersiniz. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Sevgili canım. Evet. Kısaca günün notlarında değerlendirdikten sonra bu faiz konusu üzerinde özellikle bu sıcak para akışının bu ayda da faizlerde ee, malum yurt dışındaki büyük balina amcalarımız yeniden yüz bazı puanlık bir faiz artışını istiyorlar. Ee, bununla beraber de eğer böyle bir durum olacak olursa da e, artık e, ciddi manada e, zaten birçok sektör yok olmuşken e, bununla beraber diğer sektörlerde ciddi manada sıkıntıyken iken artık e, serbest piyasanın, ülkedeki piyasanın ruhuna fatiha diyebiliriz açıkçası. E, işsizlik oranları artık insanlar iş aramaktan vazgeçmişler e, çünkü öyle iş bulma gibi bir umutları söz konusu değil. E, yabancılar çok miktarda açıkçası piyasada çok çok daha özellikle e, işçi sınıfında e, büyük fabrikalarda dayat çalışıyor, çalıştırılıyor. E, bununla beraber de özellikle iş bulma her şeyden önce işverenin isteye verecek işin olması durumu tek söz konusu değil. Yarınlarda daha güzel haberler verebilmek de. Yeni Mesaj Gazetesi'nin YouTube kanalı Yeni Mesaj TV için hazırlamış olduğumuz bir ekonomi günlerinde öğle arası saatlerinde sizlerleydik. Umarım çok daha iyi haberlerle beraber sizlerle oluruz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.